Satır arasından herkese merhabalar. Geçtiğimiz haftadan itibaren şöyle Batı felsefesiyle İslam düşüncesi üzerine bir çalışmaya başlasak mı derken kıyısına vardığımız Dervişin Teselli koleksiyonu adlı kitapta Mecit Ömür Öztürk'ün doğudan batıdan 99 teselliyle ele aldığı 99 olaya kavrama bakış açısı olaylarla bütünleştirme çabası Bizim tam da biraz önce söylediğim Batı felsefesi, İslam düşüncesi hakkında yapacağımız o uzun video serüvenimiz için hakikaten bir temel mahiyet taşıdığını, kavramlara çok da doğru bakmadığımıza, çok da doğru anlayamadığımıza, tam da bunun için kavramları yeniden ele almak gerektiğine dair birinci bölümümüzü geçen hafta yapmıştık. İki bölümümüz daha var. Küçük küçük parçalarla gidiyoruz ki, hem siz daha kısa zamanda sıkılmadan izlemiş olun hem de bir sonraki başlayacağımız Batı'nın felsefe söylemi İslam'ın düşüncesiyle hem de biraz içinde gerçekten bu kitapları da bakın okuyun diyebileceğimiz bizden de çok istediğiniz tavsiye kitaplardan da belki birkaçını söyleyebileceğimiz uzun yolculuk öncesi gelin ikinci bölümünde gerçekten derviş derviş olduysa teselliye ne hacet desek de Kavramsal açıdan bakalım olaylara. Kabul kavramı üzerinde konuşuyor Mecit Bey ve şöyle diyor. Dünya hayatının da varoluş gayesine uygun bir şekilde dünya hayatı olabilmesi için acıların ve sevinçlerin, günahların ve sevapların bir arada ve iç içe olması icap etmektedir. Evet bu dünyanın bir gerçeğidir ama dünya gayesine dahil değildir. Ve hatta burada bir ifadesi ne kadar da kavramlarda hata yaptığımızı anlamamıza yardımcı olur mahiyettedir. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin şehit edilmeselerdi daha hayırlı olmaz mıydı sorusuna karşılık bunu kabul etmemiz gerekiyordu zaten söylemi. Kavramda kabul aşamasının içindeki adalet duygusundan sıyrılarak bir şekilde dönüştürme çabasının yeni gelecek genç esirler için... Bir teselli olmaktan çok gerçek bir mütefekkir olmaya engelli olmaz mı? Ancak bunlar dünyanın ve insanın bütünlüğünü tamamlayan meselelerdir deyince meselenin örtü kapanmış mı olur? Kabul etmek bir şeyi tam yekün olarak kabul etmek manasında gelmez. Önce içindeki doğruyu yanlışı bir elekten geçirir ya da geçirenden nasıl olduğunu öğrenmek gerekir ki Sonda gelen söz bu kavramı pek de iyi oturtamadığımızı gösterir. Murat Menteş'ten bir alıntı yapıyor kitap. Kaderini çizerken cetvel kullanamazsın diyor. Cetvel de kullansan sen çizebilir misin ki? Çizemediğin şeyi kabul etmek değil, yaşamaktır kavramsal karşılığı desek daha mı doğru acaba? Bu kitap aslında yazarın bilinçli bir süreci olarak da ele alma gayretinde değiliz. Esasen yazar... Bize toplumun aynası vazifesi görüyor. Toplumdaki gençlerimiz, okuyanlarımız, tırnak içinde entelektüellerimiz bu kavramı böyle anladıkları için o da bize fotoğrafı çekiyor. Bu fotoğrafta bize gerçekten kavramlar üzerinde satır arasının ciddi bir mesai harcaması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor Allah'a şükür. Albert Camus'tan alıyor. Bir doğudan bir batıdan diyor ya yazar. Tersi ve yüzü kitabında sınır her şeyin hakikati olmalıdır der. Oysaki sınırlar hakikate ermeniz için mecbur olduklarınızdır. Stanford Üniversitesi'nin ünlü doktoru psikiyatrı David Burns depresyonla doğal üzüntü arasındaki farkı şöyle izah ediyor diyor ölçü kavramının altında. Depresyondaysanız olumlu olan her şeyi filtreleyen bir gözlük takmış olursunuz. Ama bir eksiğimiz var. Ölçülerden kastımız eğer dünya hayatında bize biçilmiş Cenab-ı Hak tarafından biçilmiş şeriatlerse bunların bizim nefsimizi zorladığını ama ruhumuza iyi geldiğini, dünyaya ait sıkışmalarsa, ne, genişlemelerse nefsimize hoş gelip ruhumuzu daralttığını unutmamak gerekiyor. Bir mercek kavramına bakarak hani olayları daha iyi anlamak meselesinden şu ifadeleri yer verilmesi gerçekten üzücü olabilir. Endişeli bakış, kainatta her şeyi endişe kaynağı olarak gösterir. İhanet korkusu yaşayan biri, etrafını bir ihanet çemberi olarak görür. Sorun görünenlerde değil, gözlerdedir, bakışlardadır. Söyleminde her şeye de iyi mi bakmak gerekir? Oysa ki kötüyü kötü bilerek bakmak da gerekir ki ondan uzak durabilelim. Öyleyse merceklere pembe, gri, mavi, mosmor gibi filtreler takmak yerine Hiçbir filtre kullanmasak mercek kavramını daha mı inyanlarız aslında? Mesele işe uzak mı bakıyoruz, yakın mı bakıyoruz? Bu değil midir? Oysa ki bu kavram daha çok bir filtre takma gerekliliğini bize anlatırken, kah o filtreyle polyanlacılık, kah depresyonculuk oynadığımızı bizlere gösterir. İsim konusunda şu ifadeleri yer veriyor. Oscar Wilde'dan alıyor ve diyor ki, onun tespiti diyor buydu ben de ona katılıyorum diyor yazar. Yaşadığınız hüzün için yerinde bir ifade bulursanız hemen kanınız ısınır ona. Neşeniz için isabetli bir ifade bulursanız duyduğunuz sevinç ve heyecan kat ve kat artar. Kederin dilini kullanın Prens Hamlet'ten ve Kraliçe Constance'dan öğrenin kederin nasıl ifade edildiğini. Göreceksiniz sırf ifade etmek dile getirmek bile avuntunun bir biçimidir. Ama avuntunun zamanı çoktan geçmiştir. Bu geçmişliğe rağmen bu Oscar Wilde'nin yanlış bakış açısını destekler mahiyette Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kendince şöyle yorumlamaya çalışır yazarımız. Kur'an yaratılışın ilk safhalarını anlatmaya başladığında ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, İddianızda tutarlıysanız hadi buna şunların isimlerini bildirin bakalım dedi diyor Bakara suresi 31. ayet-i de Buyurarak meleklerin Hazreti Adem'e secde edişinin gerekçesini hazırlar diyor. Bu demek oluyor ki insanın diğer varlıklardan üstünlüğünü ortaya koyan fark isim bilme, isimleri bilme hakikatinde artmaktadır. Halbuki meseleyi işte biraz meal kafasıyla bakınca böyledir. Buradaki Arapçanın güzelliği bunlar isimleri bilmek değil. Bu isimler hakkında bilgi sahibi olmak, anlamına hikmetine ermek anlamına gelir ki Hazreti Adem nefay-ı ilahiyenin kendisine katmış olduğu hikmetle diğer bütün yaratılanlardan üstün tutulmuştur. Bu yüzden insandaki hikmet tam da burada anlatıldığı gibi bilmek değildir, yaşamaktır. Kabs bast Konularına ve tasavvufun diğer terimlerine de girer yazarımız ve tasavvuftan pek çok kıymetli büyüğümüzden de alıntılar yapar batıyla çorba ederek. Bakın o çorbalardan bir tanesi nasıl geliyor önümüze. Peki bu çorbayı yiyen de çorbaya döner mi? Büyük ihtimalle. Hiç kimsenin ölünceye kadar bast yani ferahlık yaşamaya hakkı yoktur. Üstelik o sürekli bast yani kesintisiz ferahlık aslında bir kabzdır, bir darlıktır diyor. Oysaki, nefsani olan bir ferahlık ve nefsani olarak bir mesele değildir kabz ve bast. Kabza girenler depresyona girmezler. Basta girenler müthiş bir ferahlıkla her yanlarına gülücük satmazlar. İşte tasavvufu biraz da folklorik olarak ele alındığında hangi kıyıya ulaşılır bunu görüyoruz bu kavramımızda da. Kemalat sözünde ise şunu buyuruyor. Cenab-ı Hak herkese bir kemal noktası tayin etmiştir. Buna tasavvufta arşi kemal derler diyor. Bu tabir çok genel bir tabir değildir. Bazı özel noktalarda kullanılır ama hadi öyle sayalım bakalım nasıl bir açıklama gelmiş. Başka peygamberlerin veya evliyaların hayat sayfalarına göz gezdirildiğinde hemen hepsinde aynı durum müşahede edilir. Oysa ki kemalattaki bu müşahede Hakikatte böyle değildir ki siz de şöyle ifade etmişsiniz. Ve bir münebbih der ki diyor. İnsanın havalelerinden birinin elindeki kitapta şu parçaya rastladım. Eğer önünde bir bela yolu açıldıysa buna sevin. Çünkü peygamberlerle salihlerin yoluna koyuldun demektir. Buna karşılık eğer önünde bir rahatlık yolu açılmışsa buna ağla. Çünkü peygamberlerle salihlerin yolundan ayrıldın demektir. Depresyonu bu kadar zevkli anlatıp, hadi ben de depresyona girsem mi diye sorası gelir herhalde bir gencin bu kitabı okuduktan sonra. Çünkü hep teselliden bahsediyor ya. Oysa ki bir Müslüman bu hale düşmez. Evet, bize verilmiş olan her türlü zorluk bizim için bir zevktir. Ama bize verilmiş kolaylıklar da o zevkin içindedir. Dolayısıyla kendimizi acıtmaya pek de gerek yok. Mesele nefsi acı çektirmek kendimize değil. İslam nefse acı ve yoksunluğu ama ruha ferahlığı daimen saiklerden olmak için en önemli argüman olarak verir ki kitap kavramları bu yüzden bilerek bilmeyerek karıştırıveriyor. Ruh ve nefsin ayrımından ötekileşmek zorunda kaldığı için. Çünkü bu ötekileşmeye girmese mutlak bir mürebbiden bahsedilmesi gerekecek ki kitabın sonunda 3. bölümün sonunda bu konu biraz daha gündeme gelecek. Başrol, herkes kainatı kendi duyularıyla algılar, kimsenin algısı bir başkasıyla aynı olamayacağını göre herkesin farklı ve kendine özgü bir kainat algısı vardır. Sözü, renkler ve zevkler tartışılmaz kelimesiyle birleşir ki bu birleşme en tehlikeli olanıdır. Zira bunlar biraz zevk unsuru değildir. Hayatta doğrular ve yanlışlar vardır. Doğrular kişilere ve kanaat biçimlerine göre değiştirmeye kalkarsanız, bu sefer her kişinin Tanrı olmaya kalktığı, her Tanrı'nın kendi firavunluk hanedanlığını kurmaya çalıştığı bir hayat biçimi özlemini gençlere normalize etmiş olursunuz. Hazırlık içinde şunu diyor, her musibet bir sonraki için insanı daha dayanıklı kılacaktır. Her musibetten hikmeti alabilirsek bu böyle. Eğer alamazsak gençler size şunu derler ha acı çekiyorum canım neresinde bunun iyilik? Burada Dionysus'un bir sözü var acı acının ilacıdır diye ama yanlış anlamış yazarımız bu otlar için söylenmiş bir sözdür. Manevi alemi pek idare etmez. Paulo'dan da bir alıntı yapıyor diyor ki ok ancak geri çekilerek atılır. Hayat sizi zorluklarla geri çekiyorsa sizi daha büyük bir şeye fırlatacağı içindir. Hayır canım biz yay değiliz. Çekildikten sonra bir potansiyel enerji yüklememiz olmaz. Eğer biz bir yerde geri gidiyorsak daha ileri atılacağımız anlamına da gelmez. Belki de çok yanlışlar yaptığımız için geride durmamızı istiyordu Rabbimiz. Tövbe istiğfar etmeliyiz. Bu beklentiler ne yazık ki genç kardeşlerimin arasında pek de hoş karşılanmıyor olsa gerek. Acizliktense şöyle bahsedilir. Önemli bir kavram. Yazarımız şöyle diyor. Sartre diyor ki diyor ki Sartre acizliğe nasıl olacaksa onun bakış açısı da Müslüman bir adama ne anlatabilecekse ona bakacağız ki Batı felsefesi kısmındaki temel hataları da buradan yakalayabileceğiz inşallah. İnsan diyor eksik bir varlıktır. Ne yazık ki. insan nefsi onu eksiltmeye çalışır. Ama insan tamdır, bütündür. Kur'an 2. ayetle ahseni takvim üzere yaratılmıştır. Yeter ki yaratıldığımız gibi hani tabiri caizse paketten çıktığı gibi kalabilsek veya günahlara düştüğümüzde hemenceci tövbe edip tekrardan sıfırlayabilsek kendimizi. Dünyayı değiştiren insanların acizliklerinin farkında insanlar olması tesadüfle açıklanamaz elbette diyerek burada çok tehlikeli bir suya adım atıyor yazar ve diyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gücüne değil zayıflığına vurgu yapmıştır ve dünyayı değiştirmiştir. Oysa ki Resulü Kibri aleyhissalatu vesselam Efendimiz hayatı boyunca Rabbimizin ne kadar kuvvetli olduğuna kendisinin bu zayıflıktan değil Rabbinin vereceği kuvvetle harekete ve başarının Allah'tan olduğunu beyan ettiği için hedeflememiştir, niyet etmiştir. Hayal ve rüya... Rüya konusuna gelince şöyle devam eder. Müsibet için bulunmaz bir imkan ve eşsiz bir sığınaktır. Müsibet ziyade nefs-i için desek daha mı doğru olurdu acaba? İnsan hapiste de olsa hayalen dünyanın her tarafını dolaşabilir. Kabe'ye gidemese bile hayalen gidip başına hac Esved'e koyabilir. İşte İslam bunu engeller. Mesele bunu hayalle yapmak değil. Hakikaten yapabilmek gönülde onu tasvirini Hayaller insana çok geniş imkanlar sunar, kişiyi sıkıntılardan kurtarır ve ona mutlu zamanlar hediye ederler derken İslam'ın ve sünnetullahın bize hayali yasak ettiği ya da uzak durulması gerektiğini söylencesi unutulmuş olsa gerek. İnayet konusu geliyor önümüze. Hastalık ve musibetlerle karşılaşmak günahlara girmeyi engellediğinden özel bir inayet kapsamına dahildir çünkü İnsanı günahlardan uzak tutan bir yönü vardır musibetlerin. Evet bu kısmı doğru. Ama hakikat bu kavramın açılında yanlış bir cümleye yer veriyoruz ki onun yanlışını kısaca beyan edelim. Ne yaparsan yap olmaz bazen diyor Mehmet Yıldız devam ediyor. Ama o kadar güzel olmaz ki ancak bu kadar güzel olmayabilirdi dersin. Ama insan yaptığı hatalardan mutluluk çıkarmaz. Özür diler. Gecenin en koyu anında dahi yıldızlar vardır. Tamamen ışıktan mahrumiyet, hiçbir zaman söz konusu değildir derken Hızır aleyhisselam'dan bahsetmeye gayret edilmiş ama ciddi problemli bir şekilde. Efendim geldik imtihan konusuna. İmtihan önemli bir kavram. Yazarımız şöyle diyor. Firavun kendisini isyankar, kibirli ve azgın biri olarak görmüyordu elbette. Çünkü herhangi bir engelle karşı karşıya kalmamıştı. Hz. Musa'nın getirdiği hak dinle imtihan olunca hakkı reddeden bir insan konuluna düştü diyerek şeriatsiz bir tasavvuf nasıl olur? Bize onu anlatmış oluyorlar. Çünkü Firavun Hz. Musa'dan önce de Rabbine isyankardı. Ayetle sabittir efendim. Etmeyelim, eylemeyelim. Hele ki bu kadar ayet-i ye yer verdiğimiz bir kitapta onların aksini söylemeyelim. Ama iş edebiyatsa lütfen o edebiyata Kur'an-ı e alet etmeyelim. Tam Pınar'ın huzurda söylediği gibi kim bilir bazı kapıların bize kapalı görünmesi önünde değil arkasında durduğumuz içindir derken belki diyor genç adama sen çoktan o kapıdan içeri girmişsindir. Ve hikmet geliyor ardından ki o kapıdan geçenlerin halidir. Bir teselli ile erilmesi mümkün olmayan nice kelimelere sanki böyle yapsak erebileceğimiz de kitabın içinde verilir. Ama biz kavram noktasında baktığımız için girmeyelim şimdi o pozisyonlara. Su gibi herkesin ittifakta faydalı olduğunu düşündüğü bir nimet dahi farklı hallerde zararlı olabilmekte hatta insanı ölüme dahi sürükleyebilmektedir diyor. Eh! İşte tam da burada hikmetin tehlikeli bir alan olup dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetmeniz daha doğru olmaz mıydı? Tahammül için musibetlere sabrın mertebeleri vardır diyen yazarımız her seferinde acıklı bir hayat yaşamanın güzelliğini bize anlatırken bizleri biraz da Müslüman'ın mazoşist olma duygusunu daha da tetikler mahiyette kavramları ele almış olur. Efendim kitabımızın 3. bölümüne geçeceğiz elbet az bir bölümümüz kaldı. İnşallah onu da önümüzdeki hafta dinliyor olacaksınız. Bu haftalık kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.